Merhabalar. Yine e, biraz zaman oldu. Ama uğraşıyoruz. O yüzden zaman oldu. Yani ne yapacağımız, ne çekeceğimiz sıralandı. İşte malzeme bekledik, başka uğraştığımız şeyler var. Onları e, halletmeye çalışıyoruz. Hani deneyip genelde ben sizlerle şey paylaşmak seviyorum. E, denedikten sonra sizlerle videoyu ve reçeteyi paylaşmayı seviyorum. Ancak bu sefer bu video Öyle olmayacak. Bu sıvı sabun videosu. E, sıvı sabun üzerine e, oldukça e, şey oldu. E, konuşmalarımız, iletişimlerim oldu benim. WhatsApp'tan olsun, sesli olsun, takipçilerimle sağlsınlar. E, i̇şin doğrusunu isterseniz, hani e, sıcak yöntem ve soğuk yöntem kadar hani sıvı sabun denemesi yapmadım. E, neden? diye kendimde bunu sorguladığımda ya ben sıvı sabun kullanmayı sevmiyorum yani onu fark ettim hani evimde var mesela en çok zor bitiyor bizim evde sıvı sabun bitmiyor kalıp sabunlarımız daha çok bitiyor duruyor evin içerisinde yani misafir gelirse kullanır diyordum şimdi bu çok fazla artık eve gel de şey oldu kısıtlandı o da olmuyor Hani çünkü o kullandığım sabunun %30'u şey sabun, sıvı sabunun %70'i su. Öbürünün tamamı sabun. herhangi bir mesela şeylerde falan da hani halka açık ya da toplu kullanım olan yerlerde de hani eğer sıvı sabuna elimi değdirmeden kalıp sabun olmuyor genelde oralarda. Sıvı sabun pompası el değmeden çalışıyorsa tamam ama elimi değdirmem gerekiyorsa mümkün değil ben ona elimi değ değdirmem o pompa düğmesine böyle minicik minicik sabunlarımdan kesiyorum bir tane kilitli poşete koyuyorum çantama atıyorum yanımda oluyor çıkartıyorum sabunu elimi yıkıyorum geri atıyorum tekrar çantaya hani kalıp sabun hani iş hijyat ise eğer dur. E Şeyse iş temizlenmekse, eli temizlemekse ve hijyense kalıp sabun bu işlevi oldukça iyi bir şekilde yerine getiriyor. Yani sı sıvı sabun tabi güzel şeylerde duruyor. Ee, şimdi e, sabunluklarda duruyor, pompalı şişelerde duruyor, hoş e, dekoratif şeyleri oluyor. Sabunluları oluyor. E i̇şte e, sıvı sabun gibi kuru tutacağım düzgün sabunluğun üstünde tutacağım gibi bir endişeniz olmuyor ayrıca. O da bir artısı. E, tercih meselesi sonuçta bu. Ve ben e, ilk e, şeyimi çektiğimde e, sıvı sabunumu yapıp e, Kendim bir deneme yapıp ardından ikinci yapışımda sizlerle birlikte paylaşmıştım. O videoyu Zeytinyağlı sabun yapımı videosuydu. Sınıf sabun yapımı videosuydu. Onun ardından şey işte bayağı haberleşmelerimiz oldu dedim. Ve o haberleşmeler esnasında şu kitaptan haberim oldu benim. Gene bir takipçim haberdar etti. Ee, doğal sıvı sabunlar yapmak diye platform yayınlarından çıkmış. Ve ee, birinci baskı Şubat 2004. Ben bunu kışın aldım. Hala bu baskıyı bulabiliyorsunuz şeylerde ee, aradığınız zaman. Kitapçılarda veya internetten işte bu tarz kitapları satan yerlerde. Çok ilginç geldi. Neden ee, işte dediğimde de anladım ki, e, bu Catherine Feiler, bu hanımefendinin, Ben e, bunu almadan önce Amazon'dan Kindle formattında orijinal e, bu kitabın orijinalini almıştım ve kendim için de e, şu şekilde e, Türkçe'ye çevirip e, bastırıp şöyle e, tutturmuşum. Daha doğrusu gene yanlış söyledim. Bu kitaptan haberdar olmadan önce bu hanımın tekniğini anlatan, forumlardan bir tanesinde bu hanımefendinin sabun yapma tekniğini anlatan bir yazıya denk geldim. İki kişinin birbiriyle olan diyaloğu cevapları sırasında orada işte Catherine Failure yöntemi diyerek sabun yapmaktan bahsediyorlardı. Öyle Catherine Failure'dan haberim oldu baktım ve bazı uygulamalarda mesela sıvı sabun like calculator uygulamalarında bazılarında sıvı sabun yapacağım dediğiniz zaman o seçeneği tıkladığınız zaman uygulamayı kullanırken Catherine Failure yöntemiyle mi diye de soruyor size çünkü bu hanımefendinin kendine has bir yöntemi var iki yöntemi var daha doğrusu şu kitaplarda anlatmış oldu bir tanesi bütün reçetelerinde ihtiyaç olan yüzde %10 fazlasını kullanıyor. Potas kostiğin %10 fazlasını kullanıyor. Ve ardından sabunun nötebize ediyor. İkinci şeyde, yöntemi de e, alkol çözeltisinde kostik çözdürüyor. alkolde kostiğini çözdürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Tekrar bakarım. Tekrar bakarım. Öyle olunca ben de bu kitap, bu kitaptan daha haberim oldu. Hem bunu sipariş ettim, bunu sipariş ettim, bundan beni haberdar eden şey de hanımefendi de e, mücella mıydı? sanırım mücella hanımdı. E, şey, hani anlatım kısımları tamam çok güzel, ama iş buradaki reçeteleri uygulamaya geldiğinde reçeteler çok başarısız oluyor, işin içinden çıkılmıyor demişti bana. Bu kitap geldi. Kitabı aldım baktım. E, normaldir. O, reçete, kitabın satmamasının nedeni de normaldir. Reçetelerin başarısız olması da normaldir. Çünkü bu kitabı e, çeviren kişinin İngilizcesi çok iyiymiş. E, Türkçesini Sibel Karakay'a çevirmiş. E, İngilizcesi çok iyiymiş. Yazılı metinler gayet güzel. Tekniği anlattığı metinler Ketun Hanım'ın gayet güzel çevrilmiş. Ancak iş tabloları, mesela birim içeren tabloları ve reçeteleri çevirmeye gelince e, Oz kavramını sanırım Oz olarak algılayıp bütün reçeteleri mililitreye çevirmiş kitapta. Dolayısıyla da aslında hiç çevirmeyip orijinal birimiyle bırakmış olsaydı bu kitap yine işe yarıyor olurdu. Dolayısıyla... E, Buradaki reçeteler uygulanamaz olmuş. Mesela lanolin sabunu reçetesi var burada, Keturan Hanım'ı. E, 480 mililitre hindistan cevizi yağı yazmış oraya. Aslında onun karşılığı 16 ons e, hindistan cevizi yağı olmalı. E, 870 mililitre herhangi bir tercihiniz olan yumuşak yumuşak yağ demiş. E, yani olayık linolenik veya linolenik yağ asitleri yüksek olan işte onun mesela 29 ons olması gerekiyor falan gibi şeyler var, karışışalar var. işte bunları görünce ben de kitabın orijinalinin Kindle formatını aldım. Oradan karşılaştırdım. Sonra da ekrandan okurken böyle bilgisayardan okurken veya tabletten okurken çok yoruluyor benim gözlerim, ağrıyor. Rica ettim çocuklardan bile bana böyle gözlüksüz falan görebileceğim şekilde koca koca yazılarla okuduklarımızı çevirdiklerimizi önemli bulduğumuz yerleri çevirerek işte Word dosyasına aktardılar onu da bir pdf yaptılar sonra da ben de yaptım bastırdım şöyle kitabın ihtiyaç duyulabilecek yerlerinin Türkçe karşılığı da elimizde oldu ve ee, Karşılaştırınca da, reçeteleri de karşılaştırınca şeyleri gördük, yanlışları gördük. Burada e, köpüklü, farklı farklı e, bu hanımefendinin vermiş olduğu şeyler var. E, sabun, sıvı sabun reçeteleri var. E, duş şili şeyleri var e, reçeteleri var. Nasıl yapıları anlatıyor ve e, şeylerini veriyor reçetelerini veriyor. Arkada işte koku yağlarını anlatıyor. Koku yağ karışımlarını veriyor. Ve nasıl problem çözülür da var kitabı. Şimdi rakam ve birim içermeyen her türlü çeviriye bu kitapta güvenebilirsiniz. Hani çok bir ücreti de yok. 13-14 lira, lira gibi de bir fiyatı var. Bence temin edin. İki farklı sabun yapma tekniğini Okuyun. Çünkü ilk böyle söylediği şey hani eğer diyor sıvı sabun yapmaya niyetlendiyseniz diyor sıvı sabun yapmak gibi bir diyetiniz varsa hiç unutmamanız gereken ve böyle hani damlara çıkıp ağız ağız bağırmamız gereken bir kural varsa da sıvı sabunda sabunlaşmamış yağ asidi kalmamalıdır en önemli şey budur e, ayrıca sıvı sabunun e, ölçüsü de kristal berraklığıdır yani berrak kristal berraklığında bir sıvı sabun yapmak istiyorsanız e, şey yapmadığınız e, sabunlaştırmadığınız bir e, en küçük miktarda bile yağ asidi sabunun içerisinde kalmamalı diyor ve böyle bir teknik bulmuş bütün reçeteleri 110 fazla kostik içeriyor aslında mantıklı düşündüğümüz zaman şu açıdan mantıklı ben mesela sizinle ilk zeytinyağlı sabun, sabun e, videomu paylaştığımda 1 kilo kadar bir kostik satın almıştım ve benim kullandığım kostik %85 saplıktaydı üstünde %85 saplıkta yazıyordu ve ben hesabımı ona göre yaptım kullandım. ve gayet de başarılı sonuçlar et, elde ettim o 1 kiloluk şey bitene kadar kostik bitene kadar ardından farklı yerden e, yani unuttum hani aslında onu da nereden aldığımı da unuttum tekrar başka başka malzemelerinde vardı sabun yapımı için al satın alacağım tekrar Kostik satın aldım e, sordum alırken de hani bu kostiğin saplık derecesi nedir dedim yüzde yüzlendi bana e, deniyorum yapıyorum yapıyorum yani iki tane deneme yaptım yok olmadı bulanık çıkıyor sabunlar arkadaş öbürlerinde ben yaptım başkası yapmadı dedim atladığım bir şey mi var açtım kendi videomu izledim ne yapmışım diye notlarımı açtım baktım ne yaptıysam aynı şekilde yapıyorum olmuyor sabunlar bulanık çıkıyor ve iki buçuk ay falan debelendim ben bu şekilde bir ara vermiştim çünkü sıvı sabun yapmaya Ondan sonra işte tek tek sabun yapımında kullandığım ham maddeleri çek etmeye başladım sonra düştü ücret, anca uyandım işte ben o zaman yağı nereden almıştım? Buraya, bu, bu denemede yağı nereden aldım? İşte şunu nereden almıştım, bunu nereden almıştım tarzı çekilere başlayınca aslında farklı olan şeyin sodyum hidroksit olduğunu fark ettim. İlk aldığım yerde A firmasından temin etmiştim. İkinci aldığım yerde B firmasından te temin etmiştim. Böyle olunca tekrar aradım firmayı. Dedim ki yani bu sodyum hidroksit yüzde kaç saplı? Yüzü. Ondan sonra ben yüzlüklendi bana şeyimi anlattım, sıkıntımı anlattım bu şekilde. Yani geriye bir tek sodyum hidroksit kalıyor. Ben her şeyi check ettim. Olmuyor aslında bu bulanık çıkıyor. Yüzde bu yüzük olmama ihtimali var mı? Sonrasında kontrol ettiklerinde aslında sodyum hidroksitin yüzde doksanlık olduğunu şey yaptılar, fark ettiler. O zaman problem ortaya çıkmış oldu. Yani... Elinizdeki %90'lık saflıktaki kostikte siz %100'müş gibi iş yaptığınız zaman orada bir %10 var. İşte o %10 sizin sabununuzda bulanıklığa neden oluyor. E bu hanımefendi de sanırım bütün bunları pas geçebilmek adına kostik saflığınızı mutlaka öğrenin tabi diyor. O ayrı yani reçetede kullanacağınız kostiğin öncelikle sıvı sabun yaparken saflığının yüzde kaç olduğunu mutlaka çekelin, öğrenin. Mümkünse size şeyin çuvalın üstündeki fotoğrafı göndersinler. Çünkü hani aktardan alıyorsunuz, farklı yerlerden alıyorsunuz bu sattığı ürünün farklı saflıklarda bulunabileceği bilgisine sahip satıcı da var. Bu bilgiye sahip olmayan satıcı da var memlekette. O yüzden hani bunu kontrol etmekte fayda var. Çünkü 85 saflıkta, 90 saflıkta, 95 saflıkta ve 98 saflıkta bulunabiliyor. Sodyum, potasyum hidroksit. Böyle olduğu zaman da reçetenizde kullanacağınız miktar kesin ve net bir şekilde değişiyor. Ardından sodyum hidroksitin %90 saflıkta olduğunu doğruladıktan sonra ve %90'a göre hesap yaparak tekrar değiştirebiliyoruz. Savun denemesi yaptığında çok böyle hafif bir şeyim oldu, bulanıklığım oldu, küçük bir bulanıklığım oldu. Böyle olunca bu arada da bu çeviri, bu kitapları edinmiş, bu çevirileri yapmış, bunları okumuştuk. Dedim ki ayarl yani %10 olmasa bile çünkü bulanıklık çoksa can son zaman sen de hani %2 %3 kadar hani belli bir miktar daha fazla kostik kullan sen de reçetende sonrasında nötralize edersin. Nasılsa fenolftalein çözeltinde var. Nasılsa buna dikkat ediyorsun. Sonrasında da %3 fazlasıyla %90 e, saflıkta sodyum hidroksit kullandım. %3 fazlasını ekledim. Ve sabun denemesi yaptım ve pişirdim sizlerle paylaştığım gibi oldu sorun olmadı bu gayet güzel berrak şeyim oldu sabunum oldu bu arada e, e, iletişimlerimiz devam ediyor kendim deneyimlemedim ama buradan bu anlaferdinin anlattıklarından okuduklarından öğrendiklerimi e, sıvı sabun yapacağım işte abla beraber yapalım mı bana yardım edebilir misin diyen e, şeylerle takipçilerimle mesela denedik ben yapmadım onlar yaptı ama oldu onların edindiği tecrübeleri dolayısıyla ben de tecrübe etmiş oldum ve şöyle bir şey güzel oldu bunu da bu Catherine hanım öneriyordu işte şey yapacaksanız sıvı sabun yapacaksanız mesela yarın sıvı sabun yapacaksanız bu yatmadan önce bu akşam sıvı sabununuzu yağlarınızı ısıtın kosteğinizi çözdürün sabunlaşmanızı başlatın tencerenin içerisinde Ondan sonra üstüne bir işte battaniye, bir şey örtüp, hani ısısını muhafaza edecek bir şey örtüp gece boyunca bırakın, kalsın. Ertesi gün ne zaman yapacaksanız tekrar sabununuzu yapın ve devam edin diyordum. Mesela bunu denedik bir takipçimle, de, bu şekilde yaptı. Pişirme ve karıştırma süresi azaldı. Çok daha az bir karıştırma süresi ve daha kısa bir pişirme süresinde. O sabun reçetesini yaptı. Onun faydasını gördük. Keza gene aynı şekilde bu hanımefendi diyor ki yüzey gerilimi var. Potasyum hidroksitle sabun yaparken, sabunlaşmayı başlatırken hani bir araya getiriyorsunuz, bırakıyorsunuz, onlar ayrışıyorlar. Sonra tekrar karıştırmanız gerekiyor. Buna yüzey gerilimi deniyormuş. Bunu engellemenin yoluysa ya potasyum karbonat eklemekmiş biraz karışıma veya işte bir önceki yaptığınız potasyum sabunundan bir parçayı saklayın atın dipfrizde dursun yeniden sabun yaparken bunu çözdürün ve bu potasyum hidroksitle karıştırmış olduğunuz sabun hamurunuza ekleyin bu yüzey gerilimini azaltır diyor. Yani hoş bilgiler var. Bence bu kitabı edinin. Hani bu kitabı edinirseniz çünkü bana derseniz ki Cansu Hanım buradaki şeyleri, reçeteleri paylaşın Telif hakkında yemiş oluruz. Sıkıntı çıkar. Onu yapamayız. Ama şunu okumakta fayda var. Türkçe'de basılmış bir de böyle bir kitap varmış memlekette basılmış olan. 2004 yılında yani oğlumla yaşadık kitap neredeyse. Oğlum da benim. Ama ben o zamanlar savun yapmakla uğraşmıyordum. Ve hani şöyle bir şey yapabilirim diye düşündüm ben. Burada reçeteler var. Reçetelerin adını falan vermeden bu kitap herkesle aynı olduğu zaman, bu kitap elinizde olduğu zaman mesela burada efendim sayfa 102'de doğal şampuanlar, sayfa 102'de canlandıran reçine şampuanı diye bir reçete var. Ben bunları ya topluluk sekmesinde ya da yine kısa kısa oynatma videosunda Sayfa 102, 110 ml'nin karşılığı sırayla yani çünkü şöyle gidiyor, şöyle gidiyor burası. Mesela 110, sonra 150, sonra yine 150 geliyor, sonra bu geliyor, sonra bu geliyor. Bu şekilde sırayla sizinle şeyleri paylaşmadan, 110'un karşısındaki yağın ne olduğunu paylaşmadan sadece sayfa numarası ve 110 mililitre eşittir. işte 37 ons diyerek şey yapabilirim. Sıksa oynatma videosunda bu şekilde paylaşabilirim. Sizde de kitap varsa doğru ölçüleri sizde bu şekilde edinmiş olursunuz. Ancak kitabın anlatım kısmında bir sıkıntı yok. Yalnız şuralarda bazı yerlerde bir iki tane tablolar var. Onlarda da şey var, bir hata var. Yani oturup birebir bütün kitaptaki hata nedir diye bir mesai harcamak lazım. Şimdi işi öğrenince okumakta o kadar keyifli gelmedi. O yüzden onu yapamadım ama nacizane onu diyorum bir rakam ve sonunda bir birim varsa bir düşünün bu şekilde olabilir ben bir de bu film şey yayın evini aradım bundan haberdar ettim onları ve dedim böyle bir şey yapmak istiyorum hani sizin için sorun olur mu kitabın içindeki reçeteleri paylaşmayacağım ama hani Anlatım kısmı doğru. Şurada yöntemi anlatıyor çünkü hanımefendinin, şeyin, Catherine Taylor'ın e, e, çift kazanla e, hem normal şeyle, suyla hem de e, alkolle e, sabun yapma yöntemini anlatıyor. E, başka da böyle bir bilgi içeren kitap yok memlekette Türkçe çevrilmiş. Biz size geri döneceğiz dediler. Dönmediler. Ben de bayağı bir düşündüm, taşındım. Yani hiç kimseyi mağdur etmeden, kimsenin tehlif hakkını yemeden, ondan da bir ikaz alma şeyini de göze almadan nasıl yapabilirim diye bu seçenek aklıma geldi. Bu şekilde yapacağım. Bunları anlattım. Şimdi gelelim devamına. Şimdi ben kalkmadan önce şunu da anlatayım. Neyse bu anlattıklarım sizinle size bu anlattığım belki biraz uzun sürdü ama yaklaşık 6,5-7 aylık bir süreç. Bu süre zarfında da bu sıvı sabun, sıvı sabun, sıvı sabun istekleri sizden çokça geliyordu ve şey de bilin zihnin alt kısmında sıvı sabun dönüp duruyordu ama işte böyle iki mikser, iki tane blenderla şey karıştırmak, sabun karıştırmak yüksek ısıya çıkmayı da sevmiyorum düşük orta sıcaklıkta da sıvı sabun pişirmeye çalışmak e, açmıyordu beni <gülüyor> öyle söyleyeyim çok böyle yapmak istemiyordu zahmetli gözüküyordu gözüme ancak sonrasında sabunla ilgili başka şeyler öğrendim yani öğrendim derken biliyordum iki kez, üç kez öğrendiğim, çıkarttığım sonucu edindiğim tecrübelerden Çıkarttığım sonucun doğru olup olmadığını anlamak için test ettim. Tekrar denedim aynı şeyleri ve çıkarımlarımın doğru olduğuna kanaat getirdim. Ki o da nedir? İşte potasyumla veya sodyumla sabun, sabundur yani sabun yapıyorsunuz ve sabunlaşma reaksiyonunu başlatıyorsunuz. Ve jelleşme dediğimiz bir şey var, durum var, hal var. Şimdi bu jelleşmeyi şeyde istiyoruz. Mesela potasyumla yaptığımız sabunda, potasyum hidroksitle yaptığımız sabunda o jelleşmeyi istiyoruz. Çünkü o jelleşme bize sabunlaşma işleminin aslında bitmiş olduğunu gösteriyor. Her şeyin bütün yağ asitlerinin sabunlaşmış olduğunu gösteriyor. Ama sodyum hidroksitle sabun yaparken jelleşmeyi her zaman istemiyoruz. Çünkü kalıp sabunumuzun içerisinde merkezde halka şeklinde kuyu leke bırakabiliyor. Peki sodyum hidroksitle kalıp sabunu yaparken bu jelleşmenin olup olmamasının nedenleri neydi diye baktığınızda jelleşmenin en, en büyük sorumlusu şeydeki, reçetedeki su miktarı. Şimdi e, su oranınız fazla olduğu zaman o %30, 31, 32, 33, 34, 35 diye bittiği zaman jelleşme işi çok daha kolay oluyor. Çok daha kolay oluyor derken mesela sıcak bir havada yaz günü yapıyorsanız eğer sabunu kalıba döktünüz. Şey olmaması için de soda tozu olmaması için de kostik tozu olmaması için o beyaz pudramsı gibi tozun da gözükmemesi için de üstünü de kapattınız. Bu durumda su oranınız da fazlaysa hem e, gliserin nehirleri denen böyle şeffafımsı e, sabunun içerisinde şeyler, e, birikintiler e, çıkıyor. Özellikle de titanyum dioksit kullanmışsınız renklendirmek için. Hem de e, sabunu jelleşiyor rahatça kendi ısısıyla. Yani sabunlaşma sırasında ortaya çıkan ısıyla o merkezde kenarlar soğusa bile o merkezde jelleşme oluyor. Su oranını düşürdüğünüz zaman bu jelleşme üstünü kapatsanız bile olmuyor. %30'un altındaki suya düştüğünüz zaman bu jelleşme olmuyor. Eğer siz jelleşme istiyorsanız bunu teşvik etmeniz gerekiyor. İşte ısıtılmış fırına koyup, sarıp sarmalayıp ısıtılmış fırına koyup bırakıp işte 24 saat sonra e, kalıbın fırınla birlikte soğumasını bekliyorsunuz. Öyle olunca... E, bir şekilde bu ikisi bende böyle harmanlandı ve şimdi bu videoda sizlerle denemek istediğim şeye geldim. Duruma geldim ki ne yapacağım? Sıvı sabun reçetemi hazırladım. Bir sıvı sabun reçetem var şurada defterimde. Buz reçetede normalde ben sıvı sabun yaparken %40 oranında şey kullanıyordum. Su kullanıyordum. Sıcak yöntem pişirirken tencerede. Dedim ki e ben bu sıvı sabunu yaparken de fazla su kullanıyorum. Yani öbüründe fazla su olunca benim işim daha kolay oluyordu, kendi kendine oluyordu. Bunu da öyle yapalım. Hani belki jelleşmem kolaylaşır, su miktarını çoğaltayım. Ve e, potasyum hidroksitin sabunlaşma süreci, yağ, yağların içerisindeki asitleri sabunlaştırma süreci. Sodyum hidroksitinkinden daha yavaş yani böyle daha ağır ağır yapıyor şeyi e, o sabunlaşma işini e, siz mikserle yardımcı olmazsanız da yani sabunlaşmayı başlattığınız zaman sodyumlu olsun potasyumlu olsun fark etmez sabunlaşma oluyor Fite, e, o işlem e, asit ve vaz bitene kadar ortamdaki devam ediyor bizim o karıştırmamız ise o mekanik karıştırma işleminiz ise karıştırma kabımızı aslında ısı enerjisi olarak dönüyor ve ısıya yardımcı oluyor. Isı arttıkça da dolayısıyla sabunlaşma süreci hızlanıyor. Şimdi Antalya cayır cayır yanıyor. Yaz mevsimindeyiz. temmuz Ağustos ayına geldik yine. Önümüzdeki bir haftanın ben hava sıcaklığına baktım. Hani mevsim normallerinin dışında bir durumu yaşamazsak Haziran'da olabiliyor bunlar ama Temmuz'da genellikle olmuyordu. Ölümdeki bir hafta boyunca gece sıcaklıkları 26, 27 santigrat derecede gündüz sıcaklıkları da 33-36 arası değişen sıcaklıklar gösteriyor bana. Ve e, aslında hiçbir şey yapmadığınız zaman bile hani sabun ortaya nasıl çıkmıştır diye düşündüğünüz zamanda bu bildiğim bir şey değil sadece fikir yürütüyorum. Hani okudum dediğim bir bilgiyi. E, doğada bulunan yani bu e, potas e, sodyum hidroksit e, doğada bulunan e, bir e, baz değil. Bu insan insanların e, e, laboratuvarlarda, fabrikalarda ürettikleri bir hidroksit. Ama potasyum hidroksit doğada bulabildiğimiz bir e, malzeme. Nerede buluyoruz onu da her ağacın, her odunun yanmış külünün su içerisinde, sulu bir ortamda beklemesinin sonucunda ortaya kostik çözeltisinin çıktığını biliyoruz. Hani bu doğal işte yağmur suyunda kül suyu bekletin. Onunla sabun yapım kısmı da buradan geliyor zaten. Bir şekilde bunlar doğada insanlar sabunu icat etmeden önce de bir araya gelip su malzemeler oluşturmuşlardır diye düşünüyorum. O yüzden e, su oranımı arttıracağım reçetede. %40 değil. Ya, onu da ne kadar fazla kullanacağımı da böyle kafamda bayağı bir kendi kendime tartıştım. Önce dedim ki e, 50 kullanayım. 50 az geldi. 60 kullanayım. 60 mı olsun, 70 mi olsun derken arada kaldım. %65 ile kullanacağım. Yani toplam yağ ağırlığının %65'i kadar su kullanacağım ben bu reçetede. Ve öyle koyacağım tenceremi. Ardından da şunu göstereyim. burada susam da balkona çıkmak istiyor. Susamla hiç tanışmadılar. Susamı da gösterir misiniz İkimiz annem gel bakalım. Buyur. Onu dışarı gönderdim Bir de şöyle bir şey yaptım ben şimdi. Şu kutumu göstereyim size. Şurada çömeliği. şimdi sandığım vardı da dermişim şu polar battaniye bu aslında şey eksi 15-25 derecede soğuk zincirde kullanılan bir kutu soğuk zinciri bu sıcakta soğuk tutuyorsa mı da sıcak tutar diye düşündüm mantığım o bunun içerisine sığdırabildiğin tek tencerem bu daha yüksek tencerelerinin kapaklarını koyduğum zaman kutunun kapağını kapatamıyoruz o yüzden şu tencerede yapacağız ve altına da, pardon, şunu yine şu battaniyeyi kutunun altına böyle devam ettirdim. Araya yine şöyle bir şey koydum, köpük koydum. Tencerenin dibi direkt kutudan zemine şey yapmasın, şu kutunun dibi de zemine değmesin diye. Çünkü yukarıdan da şöyle bir boşluğu kalacak. Hani Kutuya her taraftan aynı boşluğu bırakmaya çalıştım. %65 su fazlasıyla e, sabunumu buradan e, hazırlayacağım sabunlaşmayı başlatacağım. Ondan sonra tenceremi buraya koyacağım, kapağı kapatacağım, şu şekilde paketleyeceğim, kutuyu da kapatacağım üstüne bir battaniye daha atacağım ve benim e, balkonum, şu, şu mutfaktan çıktığım ön balkonum. Batı cephesinde saat 1130 12'den sonra böyle çok güzel güneş alıyor. Ve oradaki o masayı da güneşe çıkıp bu koliyi de oraya bırakacağım. Tahminimce iki hafta sonra falan, iki hafta da olur, yet, yani iki haftanın yetmesi gerektiğini düşünüyorum. İki hafta sonra açıp bakacağım. Yani e, bayramdan sonraya denk geleceğiz herhalde. Ee, ne göreceğiz? Hep birlikte bakacağız ne olduğuna. Ben jelleşeceğini umuyorum. Eğer jelleşmişse sulandırmayı ve e, nötrelize etmeyi nasıl yapacağımıza bakacağız. Eğer jelleştirmeyi başarabilirsem bir de e, neyle kalınlaştırabilirim diye bana çokça soruları, sorular oldu. Burada şey, e, Gertrin Hanım'ın ee, şey yaptı, tavsiye etti hem e, nötrleştirmede işe yarıyor hem de e, kıvamlaştırmada işe yarıyor. İşte boraksı kullanabilirsiniz diyordu. Hem de fazla yani. E, kalınlaştırmak için mesela %10 fazlasıyla şey yapıyor sabun reçetesi veriyor. kalınlaştırmak için boraks kullanıyorsanız ekstra nötrleştirmenize de gerek olmaz borax nötrleştirir zaten diyor ancak borax'ı kullandığınızda hani şeffaflığını kaybetme durumu olabilir sıvı sabunumuzun onun haricinde de borik asit ve sitrik asit şey yapıyor öneriyor şey, şey yapmak için nötrize etmek için ee, sanırım kıvamlaştırmak için de galiba Kansangam e, şey yapıyordu, öneriyordu. Kansangam e, saç şeyinde kullanıyorum ben. E, var elimde aslında ama onunla e, bayağı bir deneme yapmak lazım. Kıvamlaştırma özelliği çok güçlü o malzemenin, Kansangam'ın. E, e yani biraz daha spesifik olarak ne kadar kullanıp kullanacağınızı önce bir denemeniz lazım. Bir de yeni malzeme denemeyi seviyorum. Yani tamam, kan şey yapabileceğimi, kıvamlaştırabileceğimi biliyorum. Farklı bir malzeme daha şey yaptım, aldım, temin ettim. Onu deneyeceğim, o da e, CMC diye geçiyor. CMC, karboksimetil selloz. Bunun hem teknik tipi hem de gıda tipi var. Gıdada da kullanılan bir malzeme. Bu da kıvamlaştırıcı bir malzeme ama bu malzemenin kıvamlaştırıcılığı biraz daha şey, zayıf. Ben de zaten hani böyle çok koyu kıvamlı bir şey sıvı sabun kullanmak istemiyorum. Aslında ona dair de anlatacak bir şeyler var. Olmazsa onu da sabunu karıştırdıktan sonra konuşuruz. Şimdi saat 7-10 var. Yani 19 18.50 güneşin sıcaklığı geçti şu saatte yani akşamüstü sabunu hazırlayıp da dışarıya bırakmak istemiyorum yarın öğleden önce sabunu hazırlayacağım çekimini yapacağım sizinle birlikte paylaşacağım ondan sonra böyle öğlen güneşinin alnına bırakmak istiyorum bu tüyü. o şekilde kalmasını istiyorum o videoda görüşmek üzere iyi akşamlar merhabalar ee, saat 3 tam böyle güneş bizi daha sonunda kutumuzu dün hazırladık size göstermiştim bayağı da bir konuştum ee, şimdi bu şu tencerem sığıyor demiştim bu tencerenin içerisinde e, şey e, videonun sonuna not alacağım diye uğraşmayın siyah ekrana şeyi koyacağım reçeteyi koyacağım e, e, 252 gram zeytinyağı, 198 gram insan cevizi yağı, 120 gram pamuk yağı ve 30 gram da Hint yağı var. Şurada 402 gram suyum var. Toplam 420 gram su kullanacağım. 402 gram suda 145 gram %90 saflıkta potasyum hidroksit çözdüreceğim. Size. Potasyum yüzde %90 saflıkta. Toplam şeyimin ya ağırlığımın yaklaşık %65'i kadar su kullanıyorum. Fazla fazla kullanıyorum yani. Şimdi suyu şu çelik kaba dökeyim. Şuraya potasyum hidroksitimi de ekleyeyim. Şöyle biraz tamam. karıştırıp şu kapağını da kapatıp bunu şurada bırakalım. O orada olsun. Şimdi potasyum hidroksit orada çözülüyor. Farkındaysanız hiç derecem falan da yok. Çünkü yağım sıcak. O da sıcak olacak. Sıcakken karıştıracağım. Hani e, Soğutmaya falan da çalışmayacağım. Isıyı dengelemeye çalışmayacağım. Sıcak kullanacağım ama ölçeriz gene. Şu da 10 gram kadar bir önceki şeyimden ııı e, ayırdığım e, potasyum sabunum sıvı sabun pastamdan kalan bu donuktu unutmuşum bunu çıkarmayı 15 saniye kadar mikrodalgada dedim hemen ısıtayım da erisin böyle bir görüntü aldı onu da buraya ekliyorum sabun da buraya gidiyor 10 gram bir önceki şeyden üretimimden e, kastil sabun pastası bu. 402 gram suyum var dedim. 18 gram da sodyum laktat ekleyeceğim. Sodyum laktatı da şurada sabunlaşmayı şey yaptıktan sonra, başlattıktan sonra tencereyi kapatmadan önce sodyum laktatı da ekleyeceğim. Karıştıracağım. Tekrar ondan sonra e, şey kapağını kapatıp kutuya koyup altın üstünü, kutunun üstünü de bir battaniye atacağım en son ve masanın üstünde bırakacağım. 15 gün sonra da hep beraber açıp e, bakacağız başka söylemem gereken bir şey var mı yok diye düşünüyorum bu kadar kullandığım malzemeler bunun için şimdi şu kostüme bakayım tekrar evet. gayet güzel çizilmiş Yağlarım 63 derecede, kostiyim 70 derecede. Tamam, iyidir, güzeldir, çözündür potasyum dioksit. İki tane de blender hazırladım buraya. Şöyle başlayalım bakalım. kadar olunca bu pastanın nasıl gözükeceğine dair sabun hamurunun çok da bir fikrim yok ama gene yani yekpare bir görüntü görmüş olmamız gerekir diye düşünüyorum Şimdi bolca suyumuz ve bir de 10 gram kadar da potasyum sabun olduğu için içerisinde köpürdü alkol onu hallederiz o sorun değil ama şimdi benim bir eklemem gereken sodyum laktatım var bir de onu ekleyeyim 18 gram ekleyeceğim Bu da pasta çikolata malzemesi falan kaşığı herhalde yalnız çok faydalı böyle az miktarda bir şeyleri eklemek için. Evet 8 oldu gayet rahat. Şöyle ben yani de şuradan akıtıyoruz tuttunuzuza zaman zaten 17. Evet 18 gram. Tamam. Fazlası şişeye Sabunlaşma başladı. Durumunu gösteriyor. Bolca da suyumuz var gerçi ama. Şimdi ben bunu dediğim gibi gerçekten bu kadar suyla ilk defa deniyorum. Kapağını kapatacağım. Size anlatacağım bir şey daha var. Onu anlatayım. Hani bir kamerayı kapatıp 5 dakika bekledik. Tekrar şey gösterdik diyeceğime. Tencereyi gösterdim demek yerine size ben bir de onu anlatmak istiyorum. Niçin hani? E, Cansu Hanım şimdi bu tencereyi ocağa koyup neden pişirmiyorum diye merak ediyorsanız bir de onun nedenini anlatacağım size ya bu böyle oluyorsa eğer oldurursak bunu böyle harika herkes evinde gönül paşa paşa çok rahat bir şekilde elektrik ocağı falan da ihtiyaç duymadan e, kendi O yüzden bir de onu anlatayım yalnız kapağını kapatın ısısını muhafaza etsin şimdi fazla su kullanma nedenimi anlatmıştım ee, şeyin başında videonun başındaki o e, yaklaşık 30 dakikalık konuşma kısmında ve gene kusuruma bakmayın orada Potasyum hidroksit diyeceğim yerine demem gereken yerde 5-6 kere sanırım potas e, sodyum hidroksit demişim. Onları ben hepsinin üstüne potasyum hidroksit diye kocaman kocaman gene yazılar koydum. Ama atladığım bir yer varsa bu sabun bu videosu sabun üzerine ve burada bahsettiğimiz kostik potasyum hidroksit. Sodyum hidroksit diyorsam benim ağzımdan yanlış çıkıyordur. Önce bir onun altını çizeyim. Şimdi yüksek suyu bu şekilde fazla su kullanmayı denedik, düşündükten sonra buna karar verdikten sonra pişirecektim aslında şeyde ben bunu elektrikli ocağımda. Fakat bu arada yine dediğim gibi bunlar bir 7 aylık falan bir birikim yani böyle sohbet, muhabbet, oradan bir şey, buradan bir şey tarzı olaylar. İletişim harika bir şey hepimizde yani herkes birbirinden bir şey öğreniyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum hepimize benim bir Ay Hanım'ım var. Kulakları çınlasın buradan. Esleme'de sevgiler gönderiyorum. Tanımıyorum şahsen. E, kanal vasıtasıyla ve benden sabun aldığı için tanıştık. E, çok tatlı insanlar onlar da. Sizlerde niye olmasınlar? Neyse onlar eee e, şey Ayşun Hanım'ın eşi şey, Arap sabunu almak istemiş. E, şeyde kullanmak için, evde temizlikte kullanmak için. E sanırım herhalde Ayşun Hanım'la da fiyatını paylaşınca şimdi Ayşun Hanım da benden sabun alıyor. Hani şeyleri biliyor, maliyetleri falan, fiyatları biliyor. Dur demiş, sen bir alma, ben bir Can Su Hanım'la konuşayım. Beni aradı. Dedi ki Can Sun dedi, dedi şeyde dedi, temizlikte de dedi, evde dedi Arap sabunu kullanmak istiyoruz dedi. Eşim de dedi bulmuş internetten dedi, alacak dedi. Hani o almasın da siz yapar mısınız Arap sabunumuzda dedi. Ben de dedim ki yani Yapayım ben bir maliyet yapayım demeden önce ben bir maliyet çıkartayım Aysun Hanım ama dedim yani 3-4 saat şey yapmak gerekiyor pişirmek gerekiyor pişiriyorsun bir de ondan sonra şehri falan kalırsa işte bir bulutlanma olursa gölgeli olursa sabun içinize sinmiyor daha sonra bir tefer bir uğraşması gerekiyor uğraşmak gerekiyor hani Arap sabunu olduğu için komple çözdürmemiz gerekmiyor o ayrı jel bazında bırakmamız, jel gibi yapmamız. Yeterli olacak. Ama bir maliyet çıkarın dedim. Ben bir maliye çıkarttım. çıkarttım maliyeti Ayşun Hanım'la paylaştım. bana dedi ki ya Can Hanım dedi, eşim dedi 5 kilosu dedi, 30 liraya alıyormuş dedi. Ben dedim ki Hanım onda bir yanlışlık olmasın dedim. Yani nasıl 5 kilosu 30 lira oluyor dedim. Arap savunumu mu dedim. Arap savunumu dedi. Bildiğimiz dedim Ayçiçek yandan mı yapılmış dedi. Öyle yazıyor dedi. Neyse bana site adresini verdi. Tamam dedim, teşekkür ettim. Kapattım telefonu, ben gittim, baktım. Gerçekten doğru. Yani adam yapıyor, Arap sabunu yapıyor. 50 yıldır falan yapıyormuş şimdi Yani 30 yıldır ya da öyle bir şey. Ee, 5 kilosunda 30 liraya satıyor. Yani kilosu 6 liraya geliyor bu sabunu, Arap sabunu. Şimdi birebir su, al, e, diyelim bunu, yani 6, 6 liraya sattığı şeyin, yani Arap sabunu genelde birebir sulandırılıyor çünkü. E şimdi, ee ayçiçek yağının kilo fiyatı belli. Yani toptan aldığınız zaman bile fabrikadan çıkış fiyatı 8 lira artı KDV falan gibi bir şey ayçiçek yağının. Hani fazla miktarda bile alıyor olsanız. E şimdi e, potasyum hidroksit kullanıyorsunuz şey yapmak için, e, sabunlaştırmak için. Onun kilogram fiyatı belli. Toplu bile almış oluyor olsanız gene toptan alıyor ol, ol, olsanız. E şimdi çeşme suyu kullanmıyorsanız bir de saf su kullanıyorsanız bu saf suyun da bir maliyeti var. Bir de emek var bunu yapmak için işte karıştırıyorsunuz, pişiriyorsunuz falan filan. Vallahi ben aradım Ayşun Hanım'ı. dedim ki yani mümkün değil ben bu fiyatlara zaten mal edemem. Bu beyefendi de bunu bu fiyatlara mal ediyorsa yani dedim bir sorun hani Yağ neymiş kullandığı, kullandığı su neymiş, hani kostiyi zaten kullanacak bir şekilde potasyum hidroksiti de başka bir şey yok. Yani yağ var, potasyum hidroksit var ve su var bu salonun içerisinde. O yüzden e, potasyum hidroksit mecbur nasıl bir yağ kullanıyormuş, nasıl bir su kullanıyormuş bir sorun lütfen dedi. Neyse onlar konuştular sonra aldılar mı almadılar mı bilmiyorum ama yani bu benim kafaya takıldı. Yani diyorum ki ayçiçek bahçem var tarlaları ektim kendim çıkartıyorum ayçiçek yani ben bunu nasıl o, o fiyatlara mal edebilirim? Bunun o fiyatlara mal olabilme ihtimali var mı? Bu, bu da böyle benim kafamın altında dönüp dönüp duruyordu. Ondan sonra en son şu geldi aklıma hani Ne olabilir? Her şeyi çok uygun fiyata alıyor olabilirsin Atık yağ belki kullanabilirsin bir kısmında Evinde çıkan atık yağını kullanıp Arap sabunu yaparken Hani herkesinkini değil ama Satmak için değil ama kendiniz için yaparken Kendi atık yağınızı kullanarak bu şekilde değerlendirerek Bir ihtimal gene bunu yapabilirsiniz Fakat sabunun pişmesi için Ocak başında 3-4 saat mesai harcayıp Ve enerji harcayacaksanız yani gene çok ucuza mal olacak işler değil. Bunun ancak böyle kendi kendine oluyor olması lazım. En son o geldi aklıma. Yani karıştırıp bir kenara bu tut koyup bunu belli bir sıcaklıkta tutarsan belli bir süre boyunca bu kendi kendine oluyordur. O zaman hani bir emek ve enerji maliyetimiz olmaz. Bir de bu şekilde sabunun maliyetini düşürmüş olabilirsiniz. Belki ondan sonra o fiyatlara satıyor olabilirsiniz. Ona takıldım bu yüzden böyle yapıyorum şimdi yani e, sabunlaşmayı başlattım tencere burada sıcağını koruyacak şekilde işte e, kutunun içerisine yerleştireceğim sarıp sarmalayacağım 15 gün sonra olacağını düşünüyorum 15 gün sonra açıp bakacağız sabun olmuş mu olmamış mı Eğer oluyorsa e, hep birlikte gayet pratik bir şekilde e, sıvı sabun Arap sabunu falan yapmayı da halletmiş olacağız bu bir yöntem olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunu benden önce deneyen oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama yani bütün bunların bir araya gelme şekli bende bu böyle oldu. İnşallah olur. Evet işte bu potansiyon sabununda böyle bir durum var. Biraz önce ne kadar şeydi bakın gene şey olmaya başladı bu biraz. Bu ayrışma belirtisi. Ben bunu birazcık daha karıştırayım ama öncekine nazaran ııı ee, önceki karıştırmalarımızı göze şey yaparsak sanki böyle dipte de su görür gibi oldu ama zaten fazla suyumuz var biraz daha karıştırayım sonra köpüğünü yok edelim bir bakalım yani biraz önce ilk karıştırmamız 5 dakika sürmemiştir öyle söyleyeyim ben size evet, biraz ayrışma var bakın bir araya geldiği zaman şöyle daha homojen bir görüntü oluşturması gerekiyor Hamur çok kısa olduğu için sürekli dipten karıştırma yapıyorum. Şimdi hamur, e, hamur daha da kalınlaştı. Şimdi hamur şu haline bak. Çeciba diyorum 15 gün çok mu bekliyorum? 2 hafta, bir hafta mı beklesem? Olmadı belki ha bir haftanın ya da 10 günün sonunda falan bunu açık bakarız ama her şartta işte ne zaman açtık ettik baktık sizlerle paylaşacağım. Şimdi bunu ben komple tekrar kaldırmadan önce işte biraz konuştuk gördüğünüz biraz ayrışması oldu. Tekrar bunun kapağını kapatacağım. Bir 5 dakika geçsin istiyorum tencereye koymadan önce. Ayrışma var mı yok mu şeyde sabunda görmek istiyorum. Çünkü... Potasyum hidroksit bu sabunlaşma sağlarken efendim yüzey gerilimi fazla oluyormuş okuduk onu bunu okuduk öğrendik kelimeyi öğrendim kullanıyorum abi de yüzey gerilimi deniyormuş ona itiyorlarmış birbirlerini ama işte biz de onun için şey koyduk potasyum sabunu attık içerisine biraz aynı sodyum sabunuyla da olur mu acaba olur herhalde niye olmasın yani ne bileyim e şöyle kapattım. E Sadece 3,5 oldu bu arada bir 5 dakika bekleyelim 5 dakika sonra tekrar bakalım buna tamam mısı da kutumuza koyup balkona atalım evet, 5 dakika geçti ben şöyle soğumasın tencere diye klima çalışıyor çünkü üstüne gene bunun bezler örtüm Oo yok çok iyi durumda süper Evet çok kısa iki tane bakın su da dipte fazla suyumuz da dipte tamam çok kısa şeyle karıştırmayla sabun eklemenin faydası var kesinlikle şeyi yaptık sabunlaşmayı başlattık işte şu fazla su var ya şu fazla su umuyorum ki bunun jelleşmesine kendi kendine şey yapacak fayda sağlayacak ve ben onu tekrar şöyle dipte kansın olsun kapatayım suyu da gördük dibinde. Pastayı tekrar şu şekilde niye bozarsın Cansu ya ne güzel su dibe çökmüştü kapatıyorum. 54-55 derecede ben bunu bu şekilde şeye bırakacağım ama şu tenceremi biraz usatacağım. O alttaki su ne güzel kendi kendine dibe çökmüştü ben onu açıp dışarı çıkarttım diye bir miktar ısı kaybım olmuştur diye düşünüyorum. O suyu biraz ısıtmak istiyorum tekrar. Tamam. Şöyle yaptım bunu. Alttaki suyu ısıttım. Şunu kapatıyorum. Bu şekilde bu tencereyi bu kutunun İçerisine şu şekilde yerleştiriyorum. Ne güzel klimanda da soğuk soğuk istiyor orada. Şurada tenceremin deliği var diye üstüne bir de şunu kapatmak istiyorum ben. Bunun. Ha. Şu şekilde. kapağımı kapattım. Dışarıdaki soğuk havaya temas etsin kutunun içindeki hava da i̇şte klima çalışıyor. Çünkü Sonra üstüne koyacağım. Burası daha çok güneşli alıyor. Belki şu güneşliği de kaldırırım. Bu şekilde ben bunu tamamen kapalı kapan. şu battaniyemi de üstüne örtüyorum şöyle. Ve e, kutunun da kapağını kapatıp şimdi tamamen dolu olmadığı için Şurası aşağıya şey yapıyor bunu kutunun buraları. Şu üstünü takviyeleyeceğim. Bir bezle falan. Tam kafalı kalsın. Bir de şöyle güzelce şey yapacağım bunu. E, bütün şu dört kenarından bantlayacağım ve bu şekilde bırakacağım. Sanki 10 günde de olur gibi geldi ama bakacağız göreceğiz artık. Görüşmek üzere.